İspanyol filmleri. Hayır bu videoda öyle 70'lere falan gitmeyeceğiz. Ki o kadar derinlere inmek bizlerin haddine değil. Bizler bu videoda komünizmle harmanlanmış birkaç yapım ve oldukça ilginç senaryolara sahip birkaç film hakkında konuşacağız. Biraz karışık gideceğiz ama sevdiğiniz ya da izlediğiniz bir iki yapıma denk geleceğinizi, videonun sonuna doğru da ''olun bu film iyiye benziyor, izleme listeme ekleyeyim'' diyeceğiniz bir yapıma denk geleceğinizi düşünüyoruz. Cidden listede bir iki garip film var. Fazla La Galuga yapmaya gerek yok. Kısa bir video olacak. Eğer bu tarz kısa, tek lokmalık içerikleri daha sık görmek isterseniz videoyu beğenerek bizleri teşvik edebilirsiniz. The Platform Son bir haftadır Netflix'in en popülerleri arasında olan platform, dikey olarak inşa edilmiş bir çeşit hapishanede geçiyor. Deli kadını verdikleri bu mekanın ortasında bir platform var ve en üst yani sıfırıncı kattan yemek iniyor. Kırkıncı, ellinci kata gelmeden bu yemekler yenilip yutuluyor resmen. Her ay bu kat seviyeleri de değişiyor yani bir ay yüzlerdeyken sonraki ay beşinci katta bulabiliyorsunuz kendinizi. Yani açlığı da, tokluğu da muhakkak bir noktada yaşıyorsunuz. Bu eserin apaçık bir sosyal eşitsizlik alegorisi olduğunu görebiliyoruz. Bu filmi hala izlemediyseniz ve distopya masallarına hayransanız buna mutlaka göz atın. <gülüyor> La Papel la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Profesör ve ekibinin İspanya Kraliyet Darphanesini inanılmaz bir planla soymasıyla başlayan macera 4. kısmıyla devam ediyor. Evet çok yakın bir zamanda 4. kısmını izleyicilere sundular. Eşsiz bir sezon olmasa bile ortalama sayılabilecek bir sezondu. Henüz çoğu kişinin izlemediğini varsaydığımız için spoiler vermek istemiyoruz. İlk iki kısımda komünizm tavasında pişirilmiş senaryosuyla her izleyicinin ağzına Chauvella melodisini yerleştirmişti. 3. kısımda işler biraz burasıydı aydan çıksa bile son sezonda biraz daha oturuyor diyebiliriz. Henüz izlemediyseniz bir bakmanızı salık veririz. Elite Liste'nin bir diğer popüler dizisi ve içerisinde La Casa de Papel'den de tanıdığımız birkaç ismi barındıran bu diziyi ilk bakışta sıradan bir gençlik dizisi gibi görebilirsiniz. Şahsen ben de önce öyle sanmıştım. Ama hayır, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, homofobi gibi konuları da bir ders gibi işleyen elit senaryosuyla da ilgi çekiyor. İçinde yaşadığım deri. Listenin en garip eseri unvanını hak eden bu filmin herkese göre olmadığını söyleyelim. Zengin ve başarılı bir plastik cerrah karısını kaybeder. Ve onu kurtarabileceği yeni bir cilt yaratmak ister. Ne kadar da duygusal ama. Bunu bir şekilde başarır ve filmde de birçok dokunaklı kısımla birlikte bunun hikayesini izliyoruz diyebiliriz. Film içerisinde çok kuvvetli bir kırılma kısmı, yani insanı aşırı şaşırtan bir kısım barındırıyor. Sırf bu kısım için bile izlenebilir. Son Sirk. Natalia nerede? Ee, şimdi arka taraftan gitti. Gel sesini. Sakın ona bir şey söyleme. 4 palyaço ve 1 akrobatı içeren bu filmin garip olduğu kesin. Yapımcıların amacı dram ve karamizahla dolu bir iş çıkarmak olsa da bu konuda pek başarılı diyemeyiz. Ama dediğimiz gibi can sıkıntısından dolayı garip bir şeyler izleme düşüncesindeyseniz bu Son Sirk isimli filme bakın derim. Evet bu sefer fazla uzatmak istemedik ama daha uzun bir şeyler arıyorsanız önünüzdeki videolara göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.